3 Dünya Savaşı Başlarsa Ne Olur? Bunu bilmeden önce 1 ve 2 Dünya Savaşı kayıplarına bakalım. 1 Dünya Savaşı 4 yıl süren bu savaşta toplam 38 milyon 880 bin 500 var. Bunlardan 21 milyon 219 bin 500 kişi yaralı. 2 Dünya Savaşı Toplam kayıp 83 milyon. 6 yıl süren bu savaşın etkileri ise 2 kuşak sürdü. Üç Dünya Savaşı nükleer füzeler kullanılırsa, bu füzelerden biri sizin bulunduğu yere düşerse ne olur? Patlama noktasında 300 milyon santigrat derece sıcaklık neticesinde her şey buharlaşır. Merkezden uzaklaştıkça ölüm ve yaralanmaların büyük bir kısmı ısı dolayısıyla yanmalar, şok dalgasının yıktığı veya uçurduğu binaların kalıntılarından ve yüksek dozdaki radyosonun sebebi olduğu akutlandır. Patlama sahasının ötesinde ölüm veya yaralanmalar radyo dalgasının sebep olduğu yangınlardandır. Uzun vadede radyoaktif serpil rüzgarlarında yardımıyla daha geniş bir alana etkiler. Radyoaktif serpilinin içindeki parçacıklar su kaynaklarına karışır ve çok uzaktaki insanlar bu parçacıkları solur veya su ve yiyecekler ile sindirir. Ölmeden önce kurtulabilirseniz maalesef bu sefer daha hastalıklar peşinizi bırakmaz. Bu sebebi radyasyon ve radyoaktif serpintilerdir. Hastalık çeşitleri, lösemi, kanser, kısırlık ve doğum kusurlarıdır. Nükleer kış Birçok bombanın patlamasıyla yeryüzünden çok miktarda toz kalkacaktır. Bu toz ile radyoaktif serpinti atmosferin yüksek tabaklarına erişecek ve güneşin ışını bulak edecektir. Güneş ışığının seviyesinin azalması, Yer yüzyıl sıcaklığını ve bitki ve bakterilerin fotosentez yapmasının azalması yiyecek zincirini bozacak ve kitlesel ölümlere sebep olacaktır. Atmosferik Etkiler Nükleer patlama kanar doğrudan ölümcül bir etkisi olmasa da çevresel etkileri son derece zararlı olabilmektedir. Nükleer ateş topunun yüksek sıcaklığı ani genleşmesi ve soğuması atmosferde bulunan oksijen ve azottan dolayı çok miktarda azot oksitler oluşturacaklar. Patlayıcının her 1 megatonu 5.000 bin ton azot oksit oluşturacaktır. Nükleer patlama yükselen atış topu bu azot oksit devis stratosfer tabakasını ve dolayısıyla ozon tabakasını taşıyabilmektedir. Bir dizi patlama ozon tabakasını önemli ölçüde azaltabilir. Ozon tabakasının incelmesi sonucunda ultraviyole ışınları tabakadan daha rahat geçerek dünyaya gelir. Yani zararsız ışınlardan çok zararlı ışınlar dünya yüzeyine gelmeye başlar. Sadece bir atom bombası atılması sonucu 140 bin kişinin hayatını kaybetmesi ve bütün yapıları dümize bizi korkuturken atom bombasından 1000 kat daha güçlü füzelerden dünyamızda 17.000 adet bulunması ve bu füzelerin kullanılması sonucu dünyada yaşayan varlıkların ve gezegenimizin sonunu getirebilir. Albert Einstein, 3. Dünya Savaşı'nı bilmem ama insan olu 4 dünya savaşında taşlar ve sopalarla savaşacaktır demiş.